Çubuk grafiklerini okuma, 3. Buradaki grafikte, ara sınav ve dönem sonu sınav notları var. Dikey eksende öğrencilerin aldıkları puanlar var. Yatay eksende ise, isimleri yazan öğrencilerin ara sınav ve final notlarını görüyoruz. Mavi çubukta öğrencinin ara dönem sınav notu, turuncu çubukta ise final sınavı notu yer alıyor. Örneğin, mavi çubuk, İsmail'in ara sınav notu, turuncu çubuk, Final sınavında aldığı not. Emine'nin ara sınav notu, final notu. Burada bazı ilginç sorular var. Şimdi ilk soruya bakalım. Dönem sonu sınavında yani finalde medyan not nedir? Medyan ne demekti hatırlayalım. Orta not. Final sınavında alınan bütün notları sıralayacağız ve ortadakini bulacağız. Final sınavındaki notları buraya yazalım. Hatırlayalım. Final sınavı notları turuncu renkli çubuklar. İsmail 100. Emine de 100 almış. Final kolaymış galiba. Doruk da 100 almış. Yeşim finalde o kadar başarılı değilmiş. Notu 75. Muharrem'in final notuysa 80. Bu notları en düşükten yükseğe doğru sıralayalım. En düşük not 75, sonra 80, sonra 3 tane 100. 1 tane 100. Bir tane daha 100 ve bir tane daha 100. Eğer çift sayıda data olsaydı ortadaki iki datanın ortalamasını almamız gerekirdi. Ancak elimizde 5 tane data var ve bunları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda ortadaki değerin hangisi olduğunu kolayca görüyoruz. 100. İlk sorunun cevabını yazalım. Final sınavında medyan not 100 olmuş. Şimdi ikinci soruya geçelim. Ara dönem sınav notlarının orta noktası ne olmuştur? Orta nokta, en yüksek ve en düşük notların ortalaması. Ara sınav notları mavi çubuklar. Biz de mavi kalemle yazalım. Ara sınav notlarının orta noktası, mavi çubuklara bakarsak, en yüksek not burada, 100. Mavi çubuklarda en düşük olansa 60. Doruk 60 almış. Bu da en düşük notumuz. 100 ile 60'ı toplayıp, bu iki sayının aritmetik ortalamasını alırsak, yani 2'ye bölersek, 160 bölü 2, sonuç 80. Ara dönem sınav notlarının orta noktası 80. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Final sınavında ortalama not kaç olmuştur? Bunu bulmak için tüm öğrencilerin final sınavındaki notlarını toplayacağız, daha sonra da kaç kişi varsa o sayıya böleceğiz. Sayıları şuraya yazıp, hızlıca toplayalım. 100 artı 100 artı 100 artı 75 artı 80. Bunların toplamını da 5'e böleceğiz. Eğer daha fazla bilgi verilmeden ortalama soruyorlarsa, bu genelde aritmetik ortalamayı istiyorlar demektir. 3 tane 100 eder 300. 155 de buradan, burasının toplamı 455. 455 bölü 5. Bunu da akıldan çözmeye çalışalım. 45'te 5, 9 kere var, 5'te 5, 1 kere var, yani sonuç 91. Final sınavındaki not ortalaması 91'miş. Evet, dördüncü soruya geldik. Final sınavında mod nedir? Mod, en sık görülen not. Daha önce buraya final sınavının notlarını yazmıştık. 3 kişi 100 almış. 100, en sık görülen not. Final sınavının mod notu 100. Buraya yazalım. İşte son soruya geldik. Ara sınav notlarında aralık nedir? Aralık en yüksek notla en düşük not arasındaki fark. Ara sınavda en yüksek not buydu, 100. Ara sınavlarda en düşük notsa 60. En yüksek nottan en düşük notu çıkaracağız. 100 eksi 60. Aralık 40. Orta nokta bu ikisinin ortalamasıydı. Aralıksa. İki notun arasındaki fark. Bu sorunun cevabını da yazalım. Aralık 40. Evet, cevaplar tamamdır.